Sen gönlümün sancısı, yanağın gül goncası, dudağın bal Sevdan beni yakıyor, sevdan beni yakıyor. Sevdan beni yakıyor, sevdan beni yakıyor, sevdan beni yakıyor. Sır yaram yanıyor harlı, sen bende gam kırılı, Sevdan beni yakıyor, Sevdan beni yakıyor, Sevdan beni yakıyor sevdan beni yakıyor sevdan beni yakıyor sevdan beni yakıyor sevdan